23-29 haftalık burcumuza hoş geldiniz sevgili takipçilerim ve sevgili koçlar, yükselen burcu koç olanlar ve Ay burcu koç olan güzel takipçilerim güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerin olsun. Bu hafta gökyüzüğü hem kavuşum içerisinde hem de Venüs balık burcu seyrini gerçekleştirecek. Bu da sizin yeni oluşturmak istediğiniz iş fırsatlarınız, kendinizle ilgili fedakar yaptığınız, işle ilgili fedakarlık olduğumuz noktaları daha net görmemiz gerekiyor. Ve Venüs Satrın 23 Ocak'ta kavuşumuyla birlikte kadınısa ait güzellikleri sistemle alakalı yeniliklerin de farkına varacaksınız. 25 Ocak'ta Güneş Satürn kavuşumu o da sizin fikirleriniz yani kendiniz yaratacağınız alanlarla ilgili büyük oluşumlar gerçekleşecek. Yurtdışı seyahatimizle ilgili iş gitmemiz gereken yeniliklerimiz var. Ve bu yenilikleri doğru hayatımıza geçirdiğimizde konumumuz Seyahatlerimizle alakalı noktada ciddi bir başarıyı ve üst düzey alan içerisindeki insanlarla kendi enerjinizi yansıtacağınız bir hafta. Aynı şekilde ekip, toplantılar, telefon trafiklerimizin de yoğun olacağını düşündüğümüzde siz bu hafta gayet yorucu. Özellikle çarşamba ve perşembe sizin için Allah'ım ben dinlenilmem gerekiyor. Yeni dosyalar, yeni oluşumlar üst üste yüklediler diyeceğimiz bir hafta var. Aynı evrede de devlet kurumu, kurumsal devlette bağlantılı iş beklenti içerisinde olan proje, yenilik yapmak isteyen sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Önünüzdeki engellerin çok rahat başlayacağınız, kendinizi daha iyi ispatlayacağınız bir hafta, geçmişe dönük iş bağlantısı içerisinde olduğunuz yeni fırsatları da gözden geçirmemiz gerekiyor. İşsizseniz ve hala aynı noktada mücadele ediyorsanız, Şubat 5 15 arasında yeni teklifler, yeni oluşumlar sizin de iş hayatınızla ilgili renkleri katacak. Eğitim, eğitimle ilgili yaşadığımız iş gereği süreçlerimizin yoğun süreçler olacak. Bir yandan dosyalar, bir yandan hesaplar, bir yandan da eğitimlerimiz bizim hayatımıza renk katacak. Duygusal bakmamayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü siz duygusal baktıkça hayatımızdaki geçmiş oluşumlarınız, yaşadığımız hatalarımız ön plana geçişiyor. Ve bu yüzden aynı hataları maruz karat edeceğinizi uyarıyoruz. Yani bu hafta duygusallığa yer yok ve Venüs burcunda nasıl duygusal yer yok derseniz biraz bunu törpülememiz lazım. Çünkü hataya da müsait yapınız var ve alıngan yönünüzde çok fazla olacağı için yönetici, ekip arka, çalışma arkadaşlarımızdaki arada bağlar sıkıntıya düşebilir. Eğer ki kendi işinizi büyütmek yeni fikirleriniz varsa bulabilirsiniz. E çok doğru bir döngüdesiniz. Alan değişikliği, yeni fırsatlar, yeni oluşumlar, yeni çevre sizin sosyal hayatınızda beklendirecek gözüküyor. Şunu demek istiyorum, kendinizin e, yeniden yaratmak istiyorsanız, yarım bıraktığınız eğitimler ve başarmak istediğiniz fırsatlar, yurt dışı ile ilgili evraklar, e, halledilmesi gereken vize ve bu konularla ilgili geciktiğiniz noktaları da gözden geçirin. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin yenilenmesiyle ilgili yaşadığı yeni oluşum, yeni bir alan onu sıkıntıya soktu. Ev enerjisinde dağınıklıklar var. Sizin de finans sektörü, alım satım sektöründe iseniz yeni projelerde çok daha büyük yaratıcı yönünüz, hatta size farklı konumlarda değerlendirilmesi gözüküyor. Aile içerisinde kendinize vakit ayırmanız gerektiği, özellikle pazar günü çok kaliteli bir evde yaşamanız gerekiyor. Çocuklar ve sizin üzerinizde dağıtık Var. Okuyan sevgili gençler, evet güzel bir dö döngüdesiniz, kendinizi yeniden şifalandıracaksınız, enerjinizi dağıtacaksınız ve yarım kalan göremediğiniz eğitimlerle alakalı noktayı da en iyi şekilde belirlemeniz gerektiğini görüyorum. Evet aşk enerjiniz çok fazla var, geçmişteki kırgınlıklar ve anne baba kırgınlıklarınızı da tamir etmeniz lazım. Geçmişi dönük beklediğiniz ilişkiyle ilgili hala hayalleriniz ve yı yıpranan noktada yüzleşmek istiyorsanız bu hafta gökyüzü bu konuda desteklese de size yeni alternatif insanlar var. Evet ailemizde bekar evlilik hazırlığı içerisinde olan sevgili takipçilerim için bu hafta ailelerin tanışması ve kendi yörüngemizde bize ait noktaları da güzel bir şekilde belirleyeceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Bir de yeni tanışma, enerji size fazlasıyla gökyüzü sizi destekleyecek yeni aşk, yenilikler, yeni fırsatlar. Ama her şeyden önemlisi ailemize ait uzun süredir devam eden yasal problemler, ailemize ait ceza ve mahkemeyi konular bu Şubat 4'e kadar hareketli olacak. Yani 23 olacak 29 o Ocak arasındaki gerginlikler, dosyaları unutmamamız gerekiyor. Bunlar bizim için cezai dosyalar olabilir. Aileden bile sıkıntı yaşayabilir. Aynı şekilde çocuk tedavisi ve uzun süredir çocukla ilgili tembimiz varsa biraz bunu sakinleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu döngü sizi biraz yıpratlı ve depresyon enerjisine etti. Şubat sonuna doğru bunu dengelerseniz sevinirim. Biraz ara verin, vücudumuzda da dinlensin diyorum. Bu ara ev taşınma yoğunluğumuz ve araç değiştirme fikirlerimiz yoğun olacak ama ekonomik olarak sistemde bazı hatalar yaptığınız için ilk önce bu dengeleri oturtmamız lazım. Yoksa ekonomimiz daha çok daralabilir. Çalışmayan ev hanımlarımız ve bu ara çocuklarınızın temposu ailevi krizler ve kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Hadi bakalım güzel nakış kursları, güzel eğitim alanlarına kendinizi bir 4 saat zaman ayırarak evdeki kaosu da evdeki enerjide değiştirebilirsiniz. Özellikle eşinizin aile büyüklerinden kaynaklanan miras konularımız hareketli olsa da eşinizin çok umrunda değilmiş gibi gözükse de o hızlı bir hareket edecek ve haklarımızı her noktada alacak. Bu ara özellikle evinizde kız çocuk ve erkek çocuk yoğunsa çocuklarımızla alakalı dikkat etmemiz gereken özellikle alışkanlıkları, özellikle davranış şekillerini bir kontrol etmemiz gerektiğini ve onların eğitim konularıyla ilgili askeye aldığımız noktaları biraz daha toparlamamız lazım. Evet mutfakta elektronik eşyalar, özellikle fön makinesi ve ütü ve çamaşır makinelerimizde aksilikler yavaş yavaş harekete geçiyor. Ani bunların yenilenmesi lazım. Uzun süredir Koltuk temizleme ya da koltuk takımı ile ilgili yenilikler fikriniz vardı. Bence koltuk temizleme zamanı doğru bir zaman diyorum. İhmal etmeyin. Evet taşınmamız gereken kiracımız, mal sahibimiz ya da kiracı olduğunuz noktada yaşadığımız bazı sorunları görmemiz lazım. Nisan ayına kadar bulunduğumuz noktada tartışmalar söz konusu olacak. Bunları bir toparlayalım ve yeni bir ev arayışı yaşayalım diyorum. Bir de evlenmiş, ayrılmış olan çiftlerimizle alakalı noktada da iş konularınızda güzellik, yeni heyecan evresi, kısa yolculuklarımız var. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken noktamız, bu ara ayak ağrılarımız, diz kapaklarımız ve alerjik olarak da göz alerjimiz olabilir. Mutlu bir hafta efendim hoşça kalın. Sevgili Aslanlar, Yükselen Burcu Aslan olanlar ve Ahi Burcu Aslan olanlar nasılsınız efendim? Özellikle yurt dışı ile ilgili, yurt dışında yaşayan sevgili... Aslan buluşları için farklı ülkelerle ilgili bağdaş kurduysanız bu hafta bunlar için olumlu bir süreç. Özellikle sevgili aslanlar Ankara'da, iseniz, Ankara'da yaşayarak Ankara'da çalışıyorsanız artık daha deniz gören bir noktada, daha doğası güzel olan bir noktaya geçiş planınız var. Bunlarla ilgili başvurularınızda biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor. Özellikle Ege tarafına yerleşmek, Ege ile alakalı bağ kurmak isteyen aslanların o bölgede çalışıyorsanız, çoğu yoğun bir iş temponuz ve bu konuda da kendinizle alakalı noktada liderlerinizi çok daha ön planda tutacaksınız. Marmara ya da Doğu bölümünde çalışan sevgili aslanlar için e, iş değişimlerinden çok yöneticilerinizle aranızdaki krizleri ve onların agresif tavırlarını doğru yönlendirdiğinizde hak edilişlerinizi de alacaksınız ama sizin onlara tahammülünüz yok. Onların davranışları ve enerjisi yıpratıyor sizi. Ve unutmayın ki kurumsalda ihracat, alım, satım, özellikle gemilerle, tırlarla mallar e, iş, mallar yapıp böyle bir iş kapınız varsa büyük yükselişler Büyük yeni oluşumlar ve şirketinizin farklı bir yabancı ortağı da gündeme gelecek. O yüzden burada şirkette başka insanların da bu alanda hisseli ortaklar olacağı gözüküyor. Yenilikler, yeni sözleşmeler söz konusu. Hem sizin e, işinizle alakalı yeriniz hem de yeni oluşumlar size renk katacak ve kendinizi daha doğru ispatlayacaksınız. Devletle alakalı belli noktada çalışan sevgili aslan burçlarına şunu demek istiyorum. Siz buraya kendinizi çok gayet hissetmiyorsunuz. Mecburiyetten ve burada kendinizi ispatlayamayacağınızı bildiğiniz için şöyle diyorum. Evet işi bırakmayın ama ailenize ait bir şirket kurarak... Bu sistemin altyapısını oturtabilir ve online sistemde yönetebilirsiniz. Bence acele etmeyin. Devlet kurumunuzda olduğunuz kadar yükselmeliyiz. Hatta sınavlarımız söz konusu olacak. Bunda da gayet başarılı şekilde başaracaksınız. Devlette çalışıyorsanız pes etmeyin istiyorum. Eğer ki ortaklı, serbest alanda alım-satım emlak sektöründeyseyiniz, bu hafta çok hareketli ve yoğun satışlarınız, aynı şekilde yeni tanışacağınız insanlarla da farklı paylar alarak çalışacağımız işlerimiz olacak. Bu da sizin daha kendinizi alanınızı genişleteceksiniz. İşsizseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız ve yurt dışına gitmek istiyorsanız bir yakın dostunuzun desteğiyle birlikte yurt dışı firması ya da yurt dışı ile bağlantılı kapılarınızın açmasına yardımcı olacak. Ama bu hani bu hafta mı oluyor? Hayır. Siz bu başvuruları, bu enerjileri yapacaksınız ve önünüzü açacaksınız. Unutmayın 23 Ocak'ta Venüs Satürn kavuşumu sizin mutlu olacağınız iş fırsatlarınızda keyif almanızı aynı şekilde kendi otoritenizi yaratacağınızı gösteriyor. 25 Ocak'ta Güneş Satürn kavuşumu hem otorite insanlarla hem de yeni oluşturacağınız gruplarda başarı ve primlerinizin daha yoğun olacağını gösteriyor. 27 Ocak'ta Venüs Balık Burcu hem verimli hem de başka insanların oyununa gelmemeniz gerektiğini yarıyor. O yüzden kendinizi daha disiplinli, daha kurallı. Zaten sizin neyi istediğinizi bildiğiniz için farkındalığınızın farkındasınız. Evet bu ara dil eğitimleri, farklı eğitimler, işiniz gereği eğitimler, ufak tefek kurslar, mecburi gideceğiniz yurt dışında 3 haftalık diyaloglarımızda da başarı hakimiyetiniz var. Unutmayın, kendi işinizi açmak istiyorsanız altyapıyı planlamadan çünkü hayalleriniz çok büyük ve ekonomik gücünüz şu an yapabileceğiniz nokta çok belirgin ama siz hayallerinizin zorlayacak bir iş imkanı yaratacaksınız. Bu konu sizi yıpratır. Yavaş yavaş büyüyerek sisteminizi kurmanız lazım. Özellikle mühendis ve e, uluslararası mühendislik alanında projelerdeyseniz ödüllü bir döneminiz var. Bu yazarlık ruhunuz, blog yazarlığınızda da başarılarınız var gözüküyor. Kendinizi güzel ifade edebilirsiniz. Sosyal ağlar, dijital alanlarda işlerinizle ilgili biraz spam enerjileriniz olabilir. Sizi yıpratan insanlar, sizinle ilgili iftiralar atabilirler. Siz asla vazgeçmeyin. Başarı ve markaya doğru gideceksiniz. Bu güzellik merkezi, güzellik ve doktorsanız, estetik doktor olsanız, çok büyük aydınlanma iş kapılarınız olacak ve şirketiniz de alanınızı büyüteceksiniz. Daha büyük bir kurumsala doğru geçeceğiniz gözüküyor. Dedim bile. Babanıza ait ortaklı bir işiniz ya da aile kökleriniz ait işi babanızı biraz kenarda tutarak daha jenerasyon ait bir sistem yaratmanız lazım. Maşallah abileriniz ya da babanız sizin fikirlerinizi biliyor ve doğru olduğunu biliyor ama onlar kendi saltanatını kaybetmemek için sizi frenliyor olabilirler. Hiç korkmayın. Onlar sizin fikirlerinize saygılar. Evet gökyüzü size çok güzel aşkı. Yeni tanışacağınız güzel toplantı içerisinde olacağınız seyahatlerde göz kırpan enerjiler var. Aşk size iyi gelecek bu hafta. flörtöz ruhunuz, enerjinizi daha keyifli hissedeceksiniz. Kendi içsel yaralarınızı kendi kendinize tamir edeceğiz Bu ara ceket, kıyafet, elbise bu tarz şeylere de merakınız ön planda olacak. Ve kafanıza taktığınız kişi sizindir bilginiz olsun geçmiş ilişkilerin komple sayfanız, sayfasını kapattınız siz kendinize doğru enerjilerle sevilmeye öğrenecek ve öğreteceksiniz yalnız geçmiş bir ilişkiniz tıphırıştıkışa yalnızca gelecek ister istediğinizi söyleyin ister içinizdeki kalanı dibine buraya buraya ifade edin diyorum bu ara boşalma fikri olanlar özgürlüğünüze kavuşmanız hayırlı olsun aynı şekilde kalbinize Açtığınız insanda güzel enerjiler var, var, var. Uzun soluklu, aldatılma korkusu yaşayan evlenmeyen çiftlerde gerçekten her iki tarafında flörtöz ruhu var. Bu arada her iki tarafta birbirini göz çarptığıyla aldatıyor olabilir. Dikkatli olunuz. Bir de kalbinizde acı çektiğiniz kişinin size değmeyeceğini, siz ne kadar kıymetlisiniz bunu bir görseniz keşke diyorum ve kendinizi bu konuda iyileştirin, meditasyon yaparak, yoga yaparak enerjinizi düzeltmenizi öneriyorum. Sevgili F hanımları. Çocuklarınızla alakalı bağdaş kurduğunuz noktalarda gayet başarılı ve keyifli olacaksınız. Yalnız çocuklarınızın ağızları ya da gençlerinizin dolguları düşmüş olabilir. Onları bir doktora götürmeniz gerekiyor. Çünkü ön dişlerde hafif hassasiyet ve kararma var. Aynı şekilde eşinizin iş temposu ve iş yoğunluğu. Bu ara evde çok dağınık bir enerjiniz var. Ve bütün gardıların üflenmesi lazım. Ve bir yemek ve misafirlerinizin yoğun olacağı bir hafta. Ama siz başarılı bir ve bunları en iyi şekilde yapacaksınız. Boşanma fikri olanlar zaten bitirdiniz. Ama evliliğinde yeni şans, bu ilişkiyi tekrar düzeltmek istiyorum diyen aslanlar bu hafta sürprizlerle hayatınızdaki insana hediye alarak enerjinizi düzeltmenizi daha ön plandı. Evlenmiş, ayrılmış, iş konusunda şanssız olan aslanlar her gireceğiniz işte aşkı yakalamak hem de kalbinize doğru iş kapısınızın yarını. Bu ara ele eksemalarımız, alerjik reaksiyonumuz ve özellikle boyun kıtığımızı Sıkıntılı olacak. Aman doğru spor yaparak vücut yağlanmamızı önlememiz lazım. Hoşçakalın efendim. Sevgili yaylar, Yükselen Burcu yay ve Ay Burcu Yayı olan güzel takipçileri mutlaka üçünü birlikte dinlenmenizi öneriyorum. Sevgili yaylar, iş konumuzla ilgili özellikle 23-25 Ocak'ta güneş satürn Kavuşumu sizin hayatınızla ilgili seyahatlerde aksilikler, otorite fikirlerde tartışmalar, iş yerinde ani değişecek yer değişimleri biraz sizi sıkıntıya düşürebilir. 23 Ocak'ta Venüs satürn Kavuşumu yeni yeni, icat edeceğiniz yeni başvurularınız yeni işlerle ilgili de güzel kapılarınız var aynı şekilde 27 Ocak'ta Venüs balık e, Venüs Venüs balık burcuna geçişiş yapıyor ve Fed, aile fedakarlik konularınız ve maddi konularla alakalı yaralarınızı sarmayı uyaracak O yüzden bu hafta ne ile yüzleşiyoruz yaralarla ve işlerle ilgili nerede olmanız gerektiği ve nasıl bir iş alanında var etmeniz gerektiğini öğrenmeniz lazım. Evet kurumsal kurumsal içerisinde yoğun tempo içerisinde olan sevgili takipçiler, özellikle insan kaynakları e, müdür yardımcısı ya da, e, ya da birinin asistanıysanız bu hafta çok hareketli ve yoğun bir süreç olacak. İşte evrakta toplantıda, illerde mümkün olduğu kadar iletişimde dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar sizin bir testten geçeceğiniz. Bu test başardığınızda da ünvanız ve paranızla alakalı net konuşmalar aydınlığa kavuşacak. Özellikle de kurumsalda Farklı bir kurumsalla ilgili iş bağlantı kurmaya çalışıyorsanız bu fırsatlarınız da olumlu olacak. Yurt dışı ihracatı, alım satım, büyük fabrika alanlarında çalışıyorsanız şirketinizde bazı değişimler, iş yönetici ve işçi çıkartılma gibi durumlara da hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Yerinizde ekipte çıkartılması gereken birçok insan sizin aklınıza iftira yapabilir, hazırlık ve temkinli olun istiyorum. Eğer ki devlet kurumuyla alakalı bağlantı sürecinde devam eden işlerinizle ilgili o. Olumsuz gördüğünüz noktalarda size farklı alanlarda gelecek renkler ve güvende hissedeceğiniz masanızın rahatlığı var. Yalnız e, ekip içerisinde olduğunuz insanları sevmiyor olabilirsiniz ama onlara bakışlarınızı sevmiyor gibi değil seviyor gibi yapın. Çünkü onların sizinle ilgili... E, sorunu yok. Siz sadece onlarla aynı fikirde olmadığınız için sorun gibi görüyorsunuz. Bu yemek beslenmenizde ufak tefek dikkat etmemiz gerekiyor. Ağır zehirlenmeler, gıdan zehirlenmelerimiz söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar. Bunlara dikkat edelim sevgili takipçilerim. Unutmayın ki yeni işe başladıysanız bulduğunuz noktada kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız ve hayatınızda da kalıcı iş fırsatınızı en iyi şekilde yansıtacaksınız. Yurtdışı meyilleriniz, bunlarla alakalı başvurularınızda hiçbir problem yok. Ertilenmeler olacak, geç çağrılmalı olacak. Eğer ki sizin e, vatandaşlık başvurunuz varsa ya da bununla ilgili yaptığınız evraklarda eksik, varsa bunları tamamlamanız lazım. Bu gideceğiniz yolculukta alınacak gözüküyorsunuz. Bunlarla ilgili bu dönem, bu fırsatlar sizin enerjinizde yüksek gözüküyor. Ve aynı şekilde evlatlarınızla ilgili üniversite ya da liseyle ilgili yurt dışı ile ilgili imkanlar yaratmaya ya da burs alıyorsanız şimdiden araştırın. çocuklarınız çok zeki ve çok akıllı ve başarılı bir noktada olacak. Hem üniversite hem de lise hayatında. Aynı şekilde ortaklı işleriniz varsa ve ortak olduğunuz yalnızdaki krizleri düzelteceğimiz ve yeni alış, anlaşacağımız grup işler var. Bunlar bize ekstra kazançlarsa muhasebeçisiniz e, bu alanda yerinizi büyütmek, farklı bir alım evlak alım satım ofisiyle çalışıyorsanız burada yine oluşacak e, büyük plan plançolar ve büyük kazançların size boy göstereceği gözüküyor. Aslında e, dışarı serbest olanlarda daha büyük kazanç var. Sabit olduğumuz noktada belirsizliklerde nefkiye kavuşmak var. Eğer ki çocuğunuzun polis ya da asker olması ile ilgili başvurularınızda, devlet ile ilgili başvurularında olumsuzluk varsa tekrar hakları var. Çocukların evlerimizin enerjisini tekrar onların motivasyonunu arttıralım. Çalışan evli çiftlerimiz arasında eşinizin seyahat iş gereği saatlerde biraz göbeğiniz kırılabilir. Aynı şekilde sizin de gideceğiniz seyahatlerde eşiniz sizden şüphelenebilir. Her iki tarafından hatası yok, kıskançlık evleriniz var. Evet, yeni bir taşınma konumuz olabilir ve mal sahibiniz sizi çıkartabilir. O yüzden bununla ilgili ani çözüm yaratmanız lazım. İlişki konusunda kendinize ait noktada ilişkinizle alakalı sımsıkı sarılacağım ve bu ilişkiyi toparlayacağım dedik de aşağı çökmeye başladınız. kaç tarafın sizinle hiçbir alakası yok. Emek verdiğiniz şey sadece siz sabrediyorsunuz. Bu ilişki artık bitirin diyorum. E, uzun soluklu ilişkinizde de ailevi problem ve aranızda kültürel bir farklılık var. Bunu görür gördüğünüz takdirde bu evliliğin doğru olmayacağını görmeniz lazım ama tabii ki aşıksınız. Ben alışırım diyorsunuz ama hani evlenip boşanmaktansa bu ilişki biraz daha böyle götürerek, aile içerisinde girerek kendi dengelerimizi görebilir, ona göre karar verebiliriz. Nişanlı ya da niş sözlü çiftlerimiz için gerçekten Mayıs-Haziran sizin için doğru bir süreç ama e, ani eşinizin askere gitmesi ya da eşinizin devlet memurluğuyla alakalı Olumlu süreç aranıza bir mesafe tutacak. Belki gecikmeler olabilir. Panik yapmayın. O sizin hayat arkadaşınız gözüküyor. Araç almayı planlayan için değiştirmek, almak Mart ayı bunun için doğru bir süreç. Zaten para ekseniz var. Krediye girmek istemiyorsunuz. Araç bakımınızı yapın. Bazı borçlarınız var. Bunları toparlayın. Mart'ın 7'sine kadar bu araç evrenizde sizin için olumlu. Yani hayallerinizde araç almak varsa olumlu olarak gözüküyor. Bu ara hiç ilişkisi olmayan ve aşk konusunda şanssızım mı Yemin ablaya hala benim adını koyamadığım ilişkiler var, beni kimse sevmiyor, çok değersizim diyorsanız hayır artık değer evreniz yani görünür enerji olarak da aura'nızın yüksek olacağı bir hafta yavaş yavaş doğru insanı bulacaksınız, umutsuz insan yapıp, hepimizin içinde bir umut Allah'tır siz umudunuzla bir barışın, Rabbimle barışmış olursunuz diyorum Evet e, evli çiftlerimiz özellikle eşinizin ve kendi içinizdeki soğukluk evresi. Çok uzun süredir yaşadığınız tartışmalar güvensizlikler sizi fazlasıyla yıprattığı için ve artık birbirimize güvenemiyoruz. İlişkiyi tam toparlıyoruz yine aynı başta istiyorsanız bu ilişki güzel gidecek. Sadece iyi bir ilişki terapisti. birbirinizi anlayacak doğru bir yolağa ihtiyacınız var. Gerçekten baş başa vakti ihtiyacınız var. Çünkü siz de onunla baş başa vakit geçirmiyorsunuz. Çocuklar ev iş tempo derken kendiniz ait bir alanınız yok. Sevgili ev hanımları, düzen zamanı, kendinizi geliştirmeniz lazım. Ufak tefek kurslara giderek enerjinizi oturtmanız lazım. Siz de bunun farkına varırsanız her şey sizin için iyi olacak. Bu ara çocuklarınızın e, fazla dağılık ruhsal dünyasını belki bir psikologla, pedagogla düzeltebiliriz ve çocuğun, e, anaokulunda bir çocuğunuz varsa o anaokulunu değiştirmeniz lazım, çocuğumuz orada sıkıntı. Bu ara çocuklarınız da dil olabilir, konuşurken heyecan yapıyor olabilirler ve tipleri oluşabilir. Lütfen çocukların üstüne gitmeden hiç onu görmüyormuş gibi ifade ederseniz o tiplerden kurtulacak. Bu ara saç dökülmelerimiz çok yoğun bir noktada. Hani vücutta ani oluşacak dökülmeler, ciltte lekelenmeler oluşabilir. Bir cilt bakım evreniz. Son zamanlarda da tansiyonunuzla alakalı dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şu göbek yağlarımız ve basen yağlarımız ciddi anlamda vücudu sıkılaştırmak lazım. Kaslarımız artık çökmeye başladı. İyi bir spor. Evlenmiş ayrılmış ve mutsuz olan çiftlerimiz için renkli bir hafta bol seyahat edeceksiniz ve kendinize değer vereceğiniz bir hafta. Hoşçakalın efendim.